Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Ancak arkadaşlar o dünyada değiliz zaten. Başka bir dünyadayız. Şöyle göstereyim size. Yeni bir dünya oluşturdum. O dünya çok iyiydi. Hatta yakın vardı köy vardı diyeceksinizdir. Büyük ihtimal yani. Ama ben o dünyada sıkılmadım aslında. O dünyada ben böyle videolar çektiydim. Çektiydim. Sonra. Daha doğrusu video çektiydim. Yok yollayacaktım yani ikinci bölümünü. Ama sonra ne oldu? Durururun. Reklamlardan sonra. Evet iyi seyirciler. İsmail Nelalcı yeni videosunu paylaşmak için. Yeni video çekiyor. Evet iyi seyirler. Evet reklamlardan sonra arkadaşlar. Hmm. Yani ben montaj videoyu yapacaktım ama sonuna devamı gelmeyecekti çünkü dedi ev patlamış. E, ev patlayınca da mantıken çünkü bayağı lüks bir evdi arkadaşlar yani böyle inanmayacaksınız. Ya gerçekten yani Öyle iki katlıydı, ortasından merdiven çıkılıyordu, demir bulmuştum. Sonra tekrar gelişeyim dedim. Madene indim zaten. Çat. Orada da vurdum zombiler. Dedim bırak. Ben de arkadaşlar bugün sizlere telafi olarak bir tane server açtım. Onda da bu sefer gerçekten şey hmm. yapacağım yani. Adı neydi onun? Adanı unuttum. Şey yapacağım yani. Bu serinin devamını getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama biz şöyle ev yapabileceğimiz güzel bir alan bulsaydık. iyiydi de. Anlamadık. Az önceki alan bir açık gibiydi. Buraya geldim. Daha kapalı çıktı az önceki yerden. Bataklığa geldik. Şu. Çok yüksekten düştüğümüz koy, iki koyun mu? Bugün şansım ya var ya. İki koyun birden, bugün şansım. Ayır ayır, koyduk da bir dakika koy. Bir saniye. Selam. O oh, çok iyi. Harika. Harika ötesi harika. Anaz biz artık bir ne yapalım arkadaşlar? Bir evimiz yapacağımız bir alan bulabilsek arkadaşlar evimiz olacak. Gerçekten harika. Yani bir Tabii ben buraları kestim arkadaşlar. Bence şimdiden yapmanızı tavsiye etmem ben. Ama ben şimdiden yapacağım bir de öyle versiyonunu göstereyim. Sonra oradan işte toprağın altına falan girip saklanıyordum, Etrafı arayıp koyun alıyordum, odun toplayıp ev yapıyordum. Ama yani sonuçta tüm geliştiğim malzemelerim bır bır gidiyordu yani. O yüzden çok da onamli değil. Ama bir yere gitmeyeyim. Acil hızlı olmamız lazım. Yatak, yatak, yatak, yatak. Yani şu şövet alırsan git. Bunu yatağa verdin. Eyvallah. Şuraya tamam. Eee evet, arkadaşlar gayet güzel. Hem arkadaşlar geceyi falan olduğunda çok rahat anlıyoruz. Çünkü arkadaşlar böyle yani belli oluyor da burada kum var mı? Yani az tuzlu var gibi gibi gibi. Arkadaşlar ben öncelikle şimdi video dışında kıracağım ağaçları bu videoda kıracağım. O yüzden nerede nerede nerede? Şuradan şunu yap. sonra gel bunu. buna gel. Şöyle diz. Çıkart. Sonra bunu buraya. Bunu buraya. Şuradan da şuraya koy. Bunu yap. Hayır şuraya koyup bunu yap. Tamam değil. Hallettik arkadaşlar işimizi de nereden kırmaya başlasak Ne düşünüyorum da. Direkt şuradan kazalım ya. Şöyle. Hatamızın yanından. Gecelerimizi geçireceğimiz yerden. kralı. Ama burası da direkt taş çıktı ya. Güzel. En sağlam zemine yapalım. Nasıl sağlam zemin çakı? Sanki deprem oluyor burada da. Sağlam zemini yapıyoruz. E bir de çakıllar kaç kat bitmiyor ya. Çok sinir oluyorum. Kaç kat bitmeyecek şimdi çakıllar var ya. Kaç kat? Neyse taş. Alalım biz biraz. yapacağımı düşünüyorum aslında şu an bir kafamdan da bir yandan da düşünüyorum işte, yandan yapsak daha iyi olur diye. Ay yani bilemedim ki arkadaşlar biz. Aslında aslında şöyle bir şey var. Şu nasıl olacağını bilmiyiz. Olsun. Bir dakika bilmem hadi. Yapacağız zaten. Kafamda aslında şöyle bir plan var. Ufak bir şey söyleyeyim. Beyaz odun da kullanacağız. Yani en açık odundan da kullanacağız. Short'undan da kullanacağız arkadaşlar şundan. Bunu söyleyeyim. Bir de şu taştan da kullanacağız. Sonra camda kullanacağız. Yani güzel bir ev olacak. Aha demir. Demir. Demir. Çok güzel arkadaşlar. Go. Hemen taş kazmamızı yapalım ve gelelim. Şuradan hemen ne yapıyoruz? Şundan iki tane çevirelim hatta. Tamam mı? Bunu buraya şöyle Şöyle demir Cık. dışarı mı dışarı mı attım ya ben ay burası değil Üf. şunu şöyle şunu böyle Heh, şimdi hazır. Tamam demirimiz bulduk arkadaşlar ilk bölümden demir güzel olur. Bu arada arkadaşlar ben video dışında da maden yapacağım ama kesinlikle yaratıcıya geçmeyeceğim. Gerçekten arkadaşlar hileler etkinleştirmedim. Hatta göstereyim şöyle size. Bir dakika. Bayağı çıkıyor demir. Demirleri kazayım öyle göstereceğim arkadaşlar. Şu anda gerçekten arkadaşlar. Bu arada durdurmuyorum etmiyorum. Hop. İleler kapalı şu an arkadaşlar. Vallahi. Ama ben burada kaldım bir dakika. Oldu. Gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan. Game. Pardon. Game. Burada böyle yazınca oluyor. Mod, bir yazıyorsun, enterliyorsun. Pardon, böyle değil. Game. Şu işaretten. Pardon, bu değil. Şöyle yap. Böyle mi? Nasıl bu ya? Şu işaret nasıl koyuluyordu onda? Individualunda... Evet arkadaşlar soru işareti işte. Koyamadım ama. Böyleyken soru işareti olacak. Aynen. Alt geri ile mi oluyordu? Ha, bu işaret. Mod 1. Pardon 1. Anlatmış. Olmadı işte. Eskinleştirmedim. Zaten biliyorsunuzdur yani. Göstermeme gerek bile yok. Kaç tane demir bulduk bilmiyorum olmuş. Bizim karşı dağya köprü çekmemiz lazım. Bu videodan köprümüzü çekelim mi? Ama neyden çekelim? Taştan çekelim bence. Çünkü şu anda çok fazla taşa ihtiyacımız yok. Pardon arkadaşlar. Yanlış yaptım. Şimdilik bu idare edecek bizi. Çünkü mecburuz. Çünkü bana kömür lazım. Anlayın artık. Kömürsüz olmuyor hiçbir şey. Ana direkt kömürün yanına düştük ya. Sansa bak. Ama iki tane kömür bize yetmez ki. Şuraları kaz kömür var mı? Yok. Tamam. Al şunları. Şunda 40 düzenli var. Al işte. İnsan bu kadar mı şanssız olur ya? Denk bile mi getirmek? getiremez? İstediği şey yani. Bence bu şurayı yeter ya. Yetti mi? İşte bu. Burayı yetti. Ama şurayı yetmeyecek çünkü 4 tane. Anatam yetti. Tam güzel oldu. Tabii ki bu köprü mü? Hayır. Ama köp, yani güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Fırın yapacağız. Mantık hem kalmadı. Hadi hızlandı. Çak evet. arkadaşlar, buraları biraz hızlandıracağız. Hızlandıracam yani montajda tabii ki bunu <gülüyor> böyle hızlandırmayacağız yani. Ama konuştuklarımı anlamayacaksınız büyük ihtimal çünkü ben unutup konuşacağım yani diye düşünüyorum çünkü öyle böyle yapıyorum. Zaten videolarımda çok fazla hızlandırma yok ama artık olabilir çünkü uzun videolar çekeceğim. 10 tane bir tane. Fıranı yapıyor değil mi? 8 Sekiz bir tanesi. Ve diyor. Şimdi biz buradan yapacağız. Tamam mı? Tamam. Biz bunu yapacağız şimdi baba. Bunu buraya koyacağız. Şöyle yapacağız. Bunu alacağız elimize. Şunu. Aynen. Şunu bunun üstüne koyabilir miyiz? Aynen koyarız. Ama hadi ya. Nereye koy? Neyse orada kalsın bu şimdilik. Şunu buraya koy. Bunu buraya koy. Demir külçemiz pişsin. Buralar da aydınlandı. Biz de o sırada şu ağacı kıralım mı? Kıralım ya zarar gelmez. Biraz sıkıcı oldu farkındayım da. Kusura bakmayın yani çünkü önemli şeyleri yapmaya çalıştım. Zaten çoğu şey yani önemli mesela. Madene inmek ön önemlerinden. Çünkü her an her tehlike olabilir. Mesela yatak yapmak önemli. Geceyi tehlikeli atlatma. Demir yapmak önemlilerden. Unutmayın. Wordartta şu an alanımız çok minik. Ben daha büyüğünü yapacağım yani. Dar şu odunları kucan beyaz odun hmm. Ama arkadaşlar bence beğeneceksiniz. Hakkın hmm. evimin hakkını verin yani. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım nasıl bir tahmin olacak, nasıl neler yap, nasıl bir ev yapacağım böyle yazın. iki katlı mı, tek katlı mı villa gibi mi, villa değil mi Yazın diyorum ara bekliyorum. Hepinizin yorumlarına bakmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah yani bakamayabilirim de. Ama baktıklarım arkadaşlar kalp atacağım ama lütfen güzel yorum yazın yani. Güzel olmayanlara kalp atmayacağım. Evet arkadaşlar. Şurada son ağacımız olsun. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone like atın, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.